Selamün aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü Seyit Adnan Hocam. Sizleri tanımış olmanın mutluluğuyla bunları yazıyorum. Eserleriniz bizlere ışık tuttu. Size olan sevgimi ne kadar anlatsam az. Allah bizleri sizler gibi samimi, doğru din alimleriyle aydınlattı. Din alimimiyim, din öğrencisiyim, din talebesiyim inşallah. Canımız siz ve sizin gibi yüklerimize Allah rızası için... Şöyle diyelim, canım Allah için Allah'a kurban olsun diyorsun, evet. Bu hac yılında Mehdi zuhur olacağını Nazım Kıbrıs Hazretlerinden okudum. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretlerinden okudum. Sevinçle bekliyoruz onun zuhurunu, biraz anlatırsanız sevinirim Erdal kardeşimiz. Bu haç yılında. Ee, ya, tabii ki bir hissedilme olur, yani hissetme olur da. Mehdi'nin tam zuhuru, benim samimi kanaatim ee, yani 2021'i bulur. İnşallah. 2021 bulur. Yani ondan önce kanaatler netleşmeye başlar. Yani daha gittikçe kanaatler güçlenir, gittikçe güçlenir. Zannı galiplenir zanlı zannı galip. Zannı galip artar, galip zana dönüşür ama netleşme... 2021'lerde olur yani inşallah. i̇nşallah. Yani e, zannı galibin tam oturmaz. Şu an kuşkular, şüpheler oluşur. Yani şüpheler gittikçe düşünecektir. Acaba o mu? Olabilir mi? Mümkün mü? Benziyor? Gibi şeyler duyacağız. Bir süre sonra netleşme olacaktır. 2021'lere doğru. İnşallah. İnşallah. Ee, Şeyhimizin dediği de Allah'a alem o. Eee Zaten diyor eğer bu hacda çıkmazsa diyor, bir dahaki hacda çıkacak diyor, büyük hacda diyor, hacca ekberle diyor. Onun için de yaklaşık yedi veya dokuz yıl veriyor. E tam işte dediğim tale tutuyor yani. İnşallah.